Selamun Sivas şimdi hemen şehri insanın aklına geliyor çok kıymetli İzmirli kardeşlerim hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum bu birlikteliğimizin hayra vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum önemli bir dönemden geçiyoruz Seçimlere gidiyoruz, ancak bu seçimler bugüne kadar yapılmış olan seçimlerden çok ama çok farklı bir seçim olacak. 20 yıldır iktidarda kalan, son iki dönemdir tek başına Türkiye'yi yöneten arkadaşlar artık patinaj yapmaya başladılar, patinajın ötesinde geri gidiyorlar problemleri çözemiyorlar. Son zamanlarda dikkat ederseniz taktik değiştirdiler. Bir sürü yeni buluşu güya milletimize bak biz ne kadar becerikliyiz diye anlatmaya çalışıyorlar. Boşuna çaba sarf ediyorlar. Milletimizin derdi belli. Biraz önce de belediye başkanımız da ifade etti adalet bizim en çok ihtiyaç duyduğumuz husus. Adalet olmadan devlet olmaz. Ama yeter mi? O da yetmez. İnsanlar geçinebilecekleri kadar bir gelire mutlaka kavuşmak mecburiyetindedir. Bu sadece yandaşlara bazı pozisyonları hibe ederek sağlanamaz. 85 milyonluk ülkemizde 85 milyonun da hangi kanaatte, hangi düşüncede, hangi inançta olursa olsun rahat geçinebilecek bir gelire ihtiyacı var. Bunu sağlayamazsanız ülkede huzur olmaz. Elbette içinde bulunduğumuz şartlarda, bölgemizde emniyetli bir şekilde politikalarımızı uygulayabilmek için de içinde bulunduğumuz bölgenin huzura ve barışa ihtiyacı var. Aslında ele almamız icap eden konular çok. Siz de güneş altında genel başkanlarımızı, belediye başkanlarımızı dinleyeceksiniz. Herkes kendisinin önem verdiği konuları mutlaka dile getirecek, sizlere arz edecek ve desteğini talep edecek. Ben sadece bir hususu gündeme getirerek sözlerimi tamamlamak istiyorum. Yüz küsur sene önce istiklal harbimiz başarıyla neticelendi. Burada ülkemizi işgal eden bütün düşmanlar denize döküldü. Ve İzmir bağımsızlığın sembolü oldu adeta. Bundan dolayı da sizleri de bugün, o günkü ecdadımızın torunları olarak tebrik etmeyi bir görev olarak biliyorum. Ancak hemen bu bağımsızlık gururunun yaşanmasının arkasından, Yine İzmir'de Arda arda Yedi sekiz sene Farkla İzmir İktisat kongreleri Tertip edildi Birinci kongre hemen yapıldı Biraz uzunca sürdü Derdimiz neydi? Bağımsızlık mücadelesini Verdik Düşmanı bu vatandan kovduk Ama şimdi biz Kendi memleketimizde huzur içinde yaşayabilmek, ihtiyaçlarımızı karşılayabilmek için hangi adımlara atmamıza ihtiyaç var? Bunlar tek tek belirlendi. Arkasından da belli bir tecrübe geçirdiğimiz için ikinci iktisat kongresi yine İzmir'de yapıldı. Muhterem arkadaşlarım, 1930'lar Burada yapılan kongreler neticesinde ülkemizin nasıl büyük hamlelere sahne olduğunu el birliğiyle gördük. Her ilde adeta fabrikalar kuruldu. Tesisler kuruldu. İnsanlarımıza iş imkanı sağlandı. Hatta biraz daha ileri giderek Dışarıya bağlılıktan kurtulabilmek için ben çocukluğumda yaşadım. Yerli malı haftaları bile tertip edildi. Başkasını değil, dışarıdan geleni değil, kendi ürettiğimizi tüketmeyi bir amaç olarak bize aktardılar. Muhtelif arkadaşlarım bunlar belki şu anda size çok, çok ama çok, çok, çok önemliymiş gibi gelmeyebilir ama bizim bir politikalarımızın bir temelinde, bir kökünde bu anlayış bir yapmak bir mecburiyetindeyiz. Biz bir ülkemizi bir baştan bir, baştan bir, başa, bir başa sanayi tek tek tesisleriyle, tesisleriyle, yüksek teknolojiyle her konuda biz varız diyen bir anlayışla yönetmek mecburiyetindeyiz. İşsiz tek insanımız kalmayacak. Her çalışan insan rahatlıkla geçinebileceği kadar bir gelir elde edecek. İşçi mi, memur mu, emekli mi, engelli mi, ev hanımı hiç fark etmez. Herkes mutlaka rahat geçinebileceği bir gelire sahip olacak. Bu bizim idealimiz. Hangi yolla bunu gerçekleştireceğiz onu da ifade ediyoruz. Biz ülkemizi biraz önce de ifade ettiğim gibi bir baştan bir başa yüksek teknoloji içeren, bizi zenginleştiren, ithal ikamesi sağlayan, gerektiğinde ihracat imkanını bize veren tesisleri kurmak mecburiyetindeyiz. Ben biliyorum İzmir, elbette İzmirlilerin şehridir. Ama İzmir'de her ilimizden göç edip buraya gelen ekmek kapısı arayan kardeşlerimiz var. Geri memleketlerine dönerler veya dönmezler. O kendilerinin bileceği bir iş. Ama biz göç ettikleri her yerde mutlaka sanayiyi, üretimi, tarımı, hayvancılığı geliştirmeye mecburuz. Teknolojinin en iyi seviyesini yakalayacağız. Yetmez. Biz teknoloji üreteceğiz. Teknoloji merkezleri kuracağız. Allah yar ve yardımcımız olsun. Şimdi tok arabasıydı. Elbette insansız hava araçlarıydı. Yok tankımızdı. Bunların hepsini Şimdi sergiliyorlar. Televizyonlarda da gösteriyorlar. Ama bizim insanımızın yani sizin ihtiyaçlarınıza bir türlü nasıl çare bulabileceklerini söyleyemiyorlar. Bilmiyorlar çünkü bu problemin nasıl çözüleceğini. Biz de size hem vaat ediyoruz hem de nasıl çözüleceği, çözebileceğimizi de anlatmaya çalışıyoruz. Ben bu kadarla yetineceğim. Benden sonra kardeşlerimiz, genel başkanlarımız, biraz önce ifade ettim, belediye başkanlarımız size hitap edecekler. Benim genel mahallada ifade ettiklerimi inşallah onlar yeri geldiğinde biraz daha detaya inerek sizlere anlatacaklar, sizleri bilgilendirecekler. Beklentimiz ney? Beklentimiz 14 Mayıs'ta... Türkiye'de hakikaten bir zihniyet değişikliğine, bir yönetim anlayışının değişikliğine ihtiyacımız var. Bu arkadaşlarımız artık hantallaştılar, kendilerini değiştiremiyorlar, kendilerini değiştiremedikleri için siz bu arkadaşlarımızı inşallah 14 Mayıs'ta değiştireceksiniz iktidara bugünkü millet ittifakı gelecek. Sayın Kemal Bey inşallah 13. Cumhurbaşkanımız olacak. Kurulacak hükümet bu milletin bütün ihtiyaçlarını demokratik bir ortamda insan haklarına yaraşır bir şekilde karşılayacak. Bu sözlerle Konuşmamı tamamlıyorum. 14 Mayıs'ta desteğinizi bekliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. En büyük zaferleri inşallah Millet İttifakı mensuplarına nasip etsin diyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Ve selamü aleyküm kıymetli İzmirli kardeşleri.